Çok yılları geçme geçmeye gücüm yok. Çok geç kaldım sana çok yılları izi geçmeye gücüm yok. Gözümün karasından sıcacık sıcacıkından ver bana merhem ol. Ver bana merhem olurdum gönül yarasından Bin kere gelsem gönülsüz dünyaya Gönül veririm bin kere uğuruna Bin yılda bir kez sevsen yeter Can çekilmiş olma Bin kere gelsem gönülsüz dünyaya Ben ölümüm ölüm bin kere uğruna Bin yılda bir kez sevsen yeter bana Yeter can olacağım çekilmiş olma.